Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarı programının yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Geçen hafta Cyberpunk 2077 oyununu sizler için incelemiştik. Oyunda biraz oynadık, ilerledik. E biliyorsunuz çok saçmalıklar vardı önünde. Çok hatalar vardı. Çok bugler vardı. Geçen hafta bir bug çıktı. Bir fix çıktı daha doğrusu. Bu e, düzeltmeyi de, güncellemeyi de yükledik PC'mize ve bu düzeltme aynı zamanda PlayStation için çıktı arkadaşlar PlayStation'ınız varsa ve bu oyunu aldıysanız hala iade etmediyseniz bu arada Çünkü oyun ne yazık ki kaldırıldı ve Sony isteyene parasını iade edeceğini de duyurdu bu oyunu e, iade etmediyseniz ve sorunlar yüzünden oynayamıyorsanız o güncellemeyi yüklemenizi öneriyorum ben şimdi güncellemeyi yükledim ben PC'deki sürümüne ve sizinle bir video çekmek istedim Neden Çünkü bazı saçmalıklar vardı Bunların bir kısmı düzeltildi ama bir kısmı da düzeltilmemiş. Şimdi düzeltilmemişlerden biraz başlamak istiyorum. Şu anda ekranda görüyorsunuz oyunun ana menüsü İngilizce geliyor. Fakat bu oyun Türkçe desteğine sahip. Peki ne yapmak gerekiyor? Settings'e gireceğiz. Language bölümüne giriyoruz. Yani dil. Buradan işte İngiliz diyor. Sonra Polish, sonra Thai ve Turkish. Sonra Polish, sonra Thai, sonra yine Turkish. Apply diyoruz. Fakat şöyle bir sorun var arkadaşlar. Ben bunu her girdiğimde yapıyorum. Her açtığımda oyun tekrar İngilizceye düşüyor. Ve ben her seferinde tekrar Türkçe'ye çevirmem gerekiyor. Altyazıları ve arayüzü Türkçe kullanabilmek için. Ne yazık ki CD Projekt Red burada başarılı olamadın. Bu güncelleme bunu, bu hatayı ortadan kaldırmadı. Ama şu anda görüyorsunuz Türkçe görüyoruz. Ama açıp kaparsam oyun yine İngilizce olacak arkadaşlar. Böyle bir saçmalık olduğunda söylemiş olayım. Şimdi oyunda başka saçmalıklar da var. Şimdi onun ekranında göstereceğim sizlere. Mesela bir bölümde işte Johnny Silverhand sizinle konuşurken bir arabaya yaslanıyor. Ama arkasında araba yok arkadaşlar. Havada duruyor yani resmen. Havada yaslanmış oluyor. Böyle bir hataydı vardı ben de bunu kaydedeyim dedim. Tabi bunlar çok küçük hatalar diyebilirsiniz. Ya böyle bir şey olur mu filan diyebilirsiniz belki ama oluyor arkadaşlar. Saçma sapan davranan yapay zekalı düşmanlar mı görmedik Efendime söyleyeyim işte arabaların ortadan kaybolmasını mı görmedik. Hatta bir yerde de böyle silahla ben ateş ediyordum. silahlar arasında geçiş yaparken bir kafası bulandı. E, tabancayı kullanırken zoom girmeye başladı falan. Sanki dürbünü tüfek kullanıyormuşsunuz gibi. Yani böyle bir sürü hata var arkadaşlar. Ne yazık ki. Ha oyun çok hatalı mı? PC'de o kadar değil. Yani bunlara rağmen oynanabiliyor. Orada sorun yok. Ama daha önceki o güncelleme gelmeden önce başka ciddi hatalar da vardı. Bu arada bir hata daha var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. O hatada da Kayıt dosyaları yani save dosyaları siliniyormuş. Benim başıma gelmedi açık söyleyeyim. Bakalım mesela şurada oyun yükle diyoruz. Bakın benim burada bütün kayıtlarımı görüyorsunuz şu anda. Herhangi bir sorun yok. Ama başkalarının başına böyle sorunlar gelmiş. E, yüklenmediğine dair bazı bilgiler de aldık arkadaşlar. Şöyle bir yerden bir gireyim bakalım. Oyunda daha önce yüklediğim bir yere bir tekrar bir geçiş yapmak istiyorum. Bu arada oyun hikayesi falan güzel. Çok çok çok fazla arkadaşlar göreviniz var. Oraya git oraya saldır, buraya git buraya saldır, gidip onu yap falan diye. Ama yan görevler bunların büyük bir çoğunluğu Ve ana görevlerde ilerlerseniz yaklaşık 20 saatlik bir oyun deneyimi sizlere sunuyor. Bütün yan görevleri yapmaya kalkarsanız da 50-60 saate kadar çıkacak bir oyun deneyimi olduğunu söyleyelim. Şimdi oyunumuza girelim arkadaşlar. Evet şu tatlı arabamız var. Görüyorsunuz arabamızı. Bu arada arabalar falan çok güzel. Şu anda bakın arabanın etrafını bir dolaşayım. İsterseniz de bu açıdan değil de farklı açılardan da arabanın içinden de biraz daha yakınlaştık ve şu an arabanın içinden de görebiliyoruz bakın. Arabamızda şekil bu arada. Bu arabalar elektrikli galiba anladığım kadarıyla. Şöyle bir çıkalım. Şimdi ben haritayı açacağım ben size. Uf, daha ortalığı. Haritayı aç. Mesela burada bir sürü görevler var haritada. Haritamızı görelim. Burada çeşitli görevleri görüyorsunuz. Mesela nedir bu? Takas noktası varmış. Burada takas yapabiliyorsunuz. Orta tehlikeli bir e, görevimiz var. River Korea Servis Tesisine git diyor. Gidelim bakalım. Ama gidemiyoruz şu anda. Orada bir sıkıntı var herhalde. Burada bir sürü böyle çeşitli görevleri görüyorsunuz. Bu hepsi görev arkadaşlar. Ya yani hepsi değil ama büyük bir çoğunluğu görev arkadaşlar. Bu görevleri yaparak işte para kazanıyorsunuz, saygınlık kazanıyorsunuz. Bu arada kısıtlı bir noktada olsa da kendi karakterinizi kendiniz geliştiriyorsunuz ve aldığınız kararlarla. Çünkü bazı yerlerde size bir şey soruluyor. Bir şeyi yapmak, 3 kağıt yapmak, 5 kağıt yapmak gibi. Şimdi oraya bizi gönderiyormuş bu arada. Gidelim bakalım şuraya bir çatışmaya bir gidelim bakalım. 300 metre diyor. Vov, vov, vov, vov. Bu arada güzel bir yola geldik. Saatli gecenin bir, bir buçu şu anda. 1.52 daha doğrusu. Saati de görebiliyorsunuz. Şimdi servik, gidelim bakalım oraya. Şimdi. Biz oraya niye gideceğiz da ayrı bir konu da. Hop bacak, buraya girdik. Şimdi burası biraz tehlikeli yalnız sessiz konuşuyorum arkadaşlar. Eğelim. Ortalığı karıştırdık tabi şimdi. Keşke karıştırmasaydık. Size bir arkadaş var. Onda bir patlatalım. Şöyle bir çatışmaya girdik. Evet. El bombalarını atınca arkadaşlar bu yumuşadı. Gelin bakalım gençler. Haydi. Bu arada canım azaldı baya. Biraz can taklesi yapalım. Oh iyi geldi bu. Şuraya bir saklanalım bakalım. İşte oyunda çok hatalar var arkadaşlar ne yazık ki böyle ve bazen hatalar canından bezdi ama yine de söylediğim gibi PC'de o kadar aşırı büyük bir hata yok yine de oynayabiliyorsunuz öyle de böyle oynayabildiğinizi söyleyelim. Böyle de bir oynayın hatalar varsa bu güncelleme yapmayı unutmayın arkadaşlar güncelleme yaptığınız zaman oyun çok daha net ve güzel bir şekilde bak bak bak bak bak bak başka bir silah alalım. dün fıkt iyiymiş ya havi bomba sattılar. değil bu başka bir şey. Abo. Evet. Koş koş koş koş gel bakalım. Arkadaşlar ateş eder bir şey olmuyor arkadaşlar. Şöyle ateş edelim biraz da. Eyvah, el bombası attı. kaç kaç kaç kaç. Evet. Böyle bir çatışma içine girdik. Eyvah eyvah eyvah. Silah değiştirebiliriz aslında. Değiştirme ben şu anda bilerek. Silah değiştirmem lazım. Hemen envantere giriyoruz ve silahımızı değiştiriyoruz. Buradan bir tane bir tabanca gibi bir şey alalım. Şu arkadaşla bir devam edelim. Bakalım yolumuzdan ne olacak? Evet, silahlarımız bitti bu arada. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Evet, gördüğünüz gibi Cyberpunk 2077 güncelleme ile beraber biraz daha stabil hale gelmiş arkadaşlar. Tamamen stabil mi? Değil belki ama PC sürümünden bahsediyorum bu arada. Epey ilerleme kaydetmiş olduğunu söyleyebilirim. 249 liraya satılıyor. Hatta bir Epic Games'te bir indirim vesaire. Bu kupon meselesi vardı. 60 lirada bir indirim yapılıyor. 289 liraya geliyor. Alınır mı alınmaz mı? Yani hayal ettiğim kadar süper bir oyun değil belki. Ama yine de kötü bir oyunda değil bu arada. Özellikle PC sürüm için söylüyorum. Çeşitli maceralar var. Eğlenceli hikayeler var. Ama beklenti biraz yukarıda olduğu için çıkan sonuç Birazcık hayal kırıklığı oldu ama yine de böyle güzel bir hikayesi var. O görevleri de gayet güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. O bakımdan eğer bu tarz bir oyun seviyorsunuz, önerebileceğimiz bir oyun olmuş. Eğer oyunu aldıysanız bu güncellemeyi yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Monster Notebook katkıları hazırladığımız bir oyun canavarı programının daha sonuna geldik. Bu programda Cyberpunk 2077'ye gelen güncelleme ve olası problemleri, hataları vs. size göstermeye çalıştık. Oyunla ilgili merak ettikleriniz varsa ya da anlatmayı unuttuğunuzu düşündüğünüz bir şey varsa bu videonun altında bizlere sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal hala takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.